Merhabalar, 2 Mayıs 2022 tarihinde aşk ve ilişkiler gezegenimiz, güzellikler ve para gezegenimiz Venüs balık burcundaki transitini tamamlayıp koç burcuna geçecek. Venüs'ün koç burcu geçişini anlatacağım bu videoda sizlere aynı zamanda yükselen burçlara göre bu geçişin etkileri nasıl olacak kısaca onlar hakkında da bilgi veriyor olacağım. Öncelikle kanalıma abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve yorumlarınızı paylaşarak bana destek olmayı unutmayın. Aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olursunuz arkadaşlar. Merhabalar. 2 Mayıs tarihinde başlayacak olan ve 28 Mayıs'a kadar devam edecek olan Venüs'ün Koç burcu transitinden bahsedeceğim bu videoda sizlere. Ee, Venüs'ün Koç burcu transiti ile beraber özellikle Venüs'ün konularda daha atak olduğumuz, daha girişken olduğumuz, daha aktif olduğumuz bir süreci başlatıyor olacağız. Venüs balık burcundayken Jüpiter ve Neptün'le çok güzel kontaklar kurdu. Ancak e, her ne kadar e, Venüs balık burcunda yücelimde olsa da e, atıl bir enerjide kaldı. E, ama Venüsün koç burcu enerjisi daha direkt, daha dobra, e, daha hırslı ve... Sıkılgan bir yapıdadır. Dolayısıyla ikili ilişkilerde de bu tarz performanslar göstermemiz oldukça doğaldır arkadaşlar. Videoya geçmeden önce kanalıma henüz abone olmamış arkadaşlar varsa abone olarak desteklerini gösterir, yorumlarını bırakır ve videoyu beğene tıklarlarsa çok mutlu olurum. Aynı zamanda aşağıdaki zil tuşuna basarak bildirimleri açarlarsa da yeni gelen videolardan anında haberdar olmuş olurlar. Evet 2 Mayıs. 2022'de 19-10 civarında Venüs artık balık burcundaki ziyaretini tamamlıyor ve koç burcu geçişine başlıyor. Venüs'ün koç burcu geçişi ilişkilere olan bakış açımızı parayla olan ilişkilerimizi güncelleyecektir. Biliyorsunuz koç burcu ilk burcudur, hareketlidir, aktiftir, dinamiktir, cesurdur ve aynı zamanda kırıcı olmak pahasına dobradır. Dolayısıyla özellikle ikili ilişkilerde Doğrudan ve direkt davranacağımız, kaçan kovalanır felsefesinin çok yoğun bir şekilde hissedileceği bir sürece başlayacağız. Burada özellikle aşk mı, savaş mı, oyun mu, eğlence mi gibi kavramların birbirine karıştığı bir süreç olacak. Bu etkileşimle beraber özellikle Venüs'ün Boğa Burcu geçişine kadarki süreçte aşkta hareketli süreçler bizi bekliyor olacak. Parasal konularda ekonomik anlamda da dinamiklerin hızlı değişeceği bir süreçten geçiyor olacağız. Venüs bizim sevgi dilimizi gösteren, parayla olan ilişkimizi gösteren bir gezegendir. Dolayısıyla Venüs'ün ateş gruplarında bulunması... Aşkın, coşkunun çok yoğun bir şekilde hissedileceği bir sürecin de işaretçisidir. Ancak çabuk sıkılmak, bir ilişkiden başka bir ilişkiye çabuk geçiş sağlamak, e, dinamizmi kaybeden, rutine binen ilişkilerden kopmak gibi etkileşimleri de getirecektir. Venüs Koç burcundayken ilişkilerde atak, e, oldukça duygusal ve romantik, e, aşkı macera olarak algılayan ve talepkar bir nitelik sergiler. Dolayısıyla burada sürekli olarak... E, Gizem korunmalıdır. E, macera e, hissi ve heyecan e, sürekli olarak muhafaza edilmelidir. E, Venüs koç burcundayken ilişkilerde monoton giden durumlar varsa bundan çabuk sıkılacağımız, e, hevesle bir ilişkiye veya bir işe başlayacağımız ancak bir hevesle tekrar e, geri kaçacağımız süreçler söz konusu olabilir. Maddi konularda da risk almak e, oldukça Muhtemeldir e, düşünmeden maddi atılımlarda bulunabilir. Bazen aşırı savurgan, aşırı müsrif düşünmeden yapılan harcamalarla beraber e, ekonomik anlamda da gergitli bir e, döngüyü başlatabilir. Özellikle dürtüsel e, harcamaların ve dürtüsel ilişkilerin aktif olacağı bir süreçten genel itibariyle bahsedebiliriz. 2 Mayıs'ta Venüs Koç Burcuna geçiyor. Peki Venüs'ün 28 Mayıs'a kadarki etkileşimleri nasıl olacak gezegenlerle? Bunlara hızlıca bir göz atalım. 24 Mayıs tarihinde Venüs'ün Satürn'e güzel bir konta olacak. Bu tarihe kadar Venüs'ün kişisel gezegenlerle veya jenerasyon gezegenleriyle büyük bir etkileşim olmayacak. Venüs-Satürn etkileşimi 25 derece koç ve 25 derece kova burcunda bulunacak. Burada özellikle kalıcı bağlantılar, kalıcı iş ve özel ilişkilerin başlangıcı adına uygun bir tarih olacaktır. 24 Mayıs tarihi zaten oldukça özel ve önemli bir gündür. Bunun yanı sıra Venüs- Boğa burcuna geçmeden hemen önce 27 Mayıs tarihinde de ile bir kare görünüm meydana getirecek 28 derece Koç ve 28 derece Oğlak burcunda özellikle Terazi, Koç, Yengeç ve Oğlak burçlarının son derecelerinin etkileneceği biraz sert ve manipülatif bir etkileşimdir. Buradan maddi anlamda riskler almak için çok uygun bir dönem olması da ilişkilerde dinamizmin arttığı, yahip ya hiç felsefesinin aktif olduğu, tutkuların, arzuların arttığı bir süreç olacaktır. Bununla beraber e Güç savaşları da yine bu kareyle beraber kendisini gösterecektir. Ve akabinde devam eden süreçte işte 28 Mayıs tarihinde artık Venüs kendi doğal yönetici burcunda, boğa burcunda bulunacak ve ekonomik anlamda özellikle para piyasalarıyla alakalı konularda biraz daha iyicil etkileşimler, özellikle tabii ki pozitif açılarda e, önümüzü daha net görebildiğimiz, daha stabil yatırımlar yapabildiğimiz, daha sağlam ilişkilere başlayabildiğimiz bir süreci tetikliyor olacak. Evet, Venüs'ün kısaca koç burcu geçişi bu şekilde olacak. Şimdi bakalım 12 burcu bu süreçte neler bekliyor? Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum. Merhaba sevgili Koçlar, Venüs'ün burcunuza geçmesiyle beraber aşk zamanı sizin için hareketleniyor. Özellikle dikkatleri üzerinize çekeceğiniz, girdiğiniz ortamlarda fark edilir olacağınız ve biraz daha kişisel bakımınıza, kendinize özen göstermeye başlayacağınız, kendi değerinizi fark etmeye başlayacağınız bir süreç aktif olacak Venüs'ün bu geçişiyle birlikte. Artık sizin zamanınız başlıyor. Yeterince içe kapandınız, yeterince dinlendiniz. Şimdi hareket zamanı diyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın. Sevgili Boğalar, Venüsün Koç Burcu geçişiyle beraber, özellikle içinize kapanıp gizli duygularınız, gizli arzularınız ve isteklerinizi keşfetme zamanı başlayacak. Gizli hisler beslediğiniz birileri varsa harekete geçebilirsiniz veya size karşı hisler besleyenler varsa yine onların aktif olmaya başlayacağı, seviyorsan git konuş, seviyorsan ifade et sürecinin başlayacağı bir süreç olacaktır. Aynı zamanda parasal konularda kayıplarınızı telafi etmek adına da bir takım hamlelerde bulunabilirsiniz. Hoşçakalın. Sevgili ikizler, Venüs'ün Koç burcu geçişi özellikle kariyer gelirlerinizi artırıyor. Sosyal çevrenizde daha çok sevilir, sayılır bir hale geleceksiniz. Arkadaş çevreniz genişleyebilir, yeni arkadaşlıklar kurabilirsiniz. Kariyerinizde istediğiniz noktaya ilerleyişinizin önündeki engelleri kaldıracak bir yerleşim olabilir. Siz de daha aktif olacaksınız, daha çok hareket halinde olacaksınız ve hayallerinize bir adım daha yaklaşıyor olacaksınız. Hoşça kalın. Sevgili yengeçler, Venüs'ün koç burcu geçişi özellikle kariyer hayatınızla alakalı, iyicil gelişmelere gebe, iş arayanlar, iş değiştirmek isteyenler görev ve pozisyonlarıyla alakalı sıkıntısı olanlar varsa Venüs'ün bu geçişiyle beraber aradıkları işe kavuşabilirler veya üstleri tarafından desteklenebilirler. Özellikle maddi anlamda size kendinizi daha iyi hissettiren yeni işlere açık olabilirsiniz. Yalnız olan yengeç Burçları yeni ilişkilere merhaba diyebilir. Birçok yengeç burcu evlilik kadına adımlar atabilir gözüküyor. Görüşmek üzere hoşçakalın. Sevgili aslanlar, Venüs'ün koç burcu geçişi özellikle seyahat trafiğinizi hızlandırabilir, varsa hukuksal gündemlerinizde pozitif etkileşimler yaratabilir. Bununla beraber aynı zamanda yeni keşiflerde bulunacağınız, yeni araştırmalara gireceğiniz, belki farklı kültürlerden dostluklar kuracağınız, yurt dışı ile alakalı hedefleriniz ve hayalleriniz varsa bunları gerçekleştirme adına adımlar atacağınız bir süreçte olacaktır. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili başaklar, Venüs'ün koç borcu geçişi ortaklı gelirlerinizi artıracak. Özellikle eşinizin veya ortağınızın gelirleriyle alakalı pozitif gelişmeler yaşayabilir. Ekstra kaynaklar arayışındaysanız, yapılandırmanız gereken borçlar varsa... Bu konuda da destekleyici görünümlerden faydalanabilirsiniz. Bununla beraber tutkularınızın, arzularınızın artacağı, aşk ihtiyacınızın artacağı bir süreç olacak gibi gözüküyor. Saklı kalan duygular varsa artık gün yüzüne çıkacaktır. Umarım keyifli süreçler olur. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili teraziler, Koç Burcu geçişi 7. evinizde etkili olacak. Yeni ortaklıklar, yeni ilişkiler, yeni bağlantılar özellikle yalnız olan terazi burçları için yeni ve hızlı başlangıçlar söz konusu olabilir ilişki anlamında baktığımızda aynı zamanda maddi ortaklıklar adına da hızlı gelişmelere gebe bir süreçte olacağız. Burada karşımıza çok pozitif muhataplar çıkabilir ve onlarla yeni bir yola dahil olmaya başlayabiliriz. Sevgili teraziler görüşmek üzere hoşçakalın. Sevgili Akrep burçları, Venüs'ün Koç burcu geçişi iş hayatınız, düzenleriniz ve rutinlerinizle alakalı alanlarda Yenilikler getirecek. Belki iş arayan akrep burçları var. Mevcut işinden mutlu olmayan, mevcut pozisyonundan mutlu ve tatmin olmayan akrep burçları vardır. Onlarla ilintili olarak pozitif gelişmeler, iyicil gelişmeler aktif olmaya başlayacak. Yeni bir işe başlayabilirsiniz. İş yerinizdeki koşullarınız iyileşebilir ve çalışanlarınızla, ekip arkadaşlarınızla daha iyi diyaloglar halinde olabilirsiniz. Aynı zamanda sağlık ve kişisel bakım anlamında da pozitif bir sürece giriş yapıyor olacaksınız. Görüşmek üzere, hoşçakalın. Sevgili yay burçları, Venüs'ün koç burcu geçişi aşk hayatınızı hareketlendiriyor. 5. evinizde Venüs size aşk, macera, heyecan sunmaya başlıyor. Özellikle spekülatif alanlardan yatırımlarınızı iyi değerlendirebileceğiniz, büyük paralar kazanabileceğiniz, şansınızın sizinle beraber olacağı risk ve maceraya açık olacağınız bir süreçte olacaksınız. Yalnız olan yay burçları için ise yeni aşklar kapıda çok hızlı başlayan, çok etkili başlayan ilişkiler söz konusu olabilir. Görüşmek dileğiyle, hoşçakalın. Sevgili oğlak burçları, Venüs'ün koç burcu geçişi, haritanızın dördüncü evinde etkili ev, yuva, aile alanları da bir iyileşme durumu söz konusu. Ev almak, taşınmak, yer değiştirmek, evinde tadilat yapmak isteyen oğlak burçları varsa bunun için oldukça uygun süreçler olacaktır. Aynı zamanda aile büyükleriyle bir araya gelme, aile toplantılarına dahil olmak, belki de evlilik kararı almak, evi güzelleştirmek ve iyileştirmek adına da güzel bir süreç olacağınızı ifade edebilirim. Güzel bir süreç olsun inşallah. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ne kadar güzel dedim. Değil mi? Güzel olacak demek ki. Merhaba sevgili kova burçları. Venüs'ün koç burcu geçişi 3. evinizde e, iletişim trafiğinizi artırıyor, hareket kabiliyetinizi artırıyor, kısa mesafeli seyahatlerin artı, yakın çevrenizde güzel diyaloglar içerisinde bulunduğunuz, bununla beraber araç alımı, satımı, seyahat ve eğitim trafiği ile alakalı da pozitif etkileşimler yaşadığınız güzel haberlere gebe, güzel anlaşmalara gebe bir süreçte olacaksınız. Umarım keyifle değerlendirirsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Sevgili balıklar, Venüs'ün koç burcu geçişi para trafiğinizi ve akışınızı hareketlendiriyor. Gelir ve giderinizin arttığı yeni kaynaklar elde etmeye başladığınız ve kendi değerinizi artık keşfetmeye başladığınız bir süreçte olacaksınız. Burada artık para size gelmeyecek, siz paraya gideceksiniz. Aşk size gelmeyecek, siz aşka gideceksiniz. Çünkü artık kendi değerinizin farkındasınız ve neyi hak ettiğinizin bilincindesiniz sevgili balıklar. Güzel bir süreç olsun, görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.